uzak bir diyardasın, İlişmeye güç yetmiyor. Karlı dağlar ardındasın, Ulaşmaya güç yetmiyor. Çok uzak bir diyardasın, İlişmeye güç yetmiyor. Karlı dağlar ardında ulaşmaya güç yetmiyor. Ruhumu <Gülüyor> sardıkça Efkar gözlerim maziye dalar. Haket geçti zamanında buluşmaya. Güç yetmiyor Vakit geçti zamanım dar Buluşmaya güç yetmiyor Vakit geçti zamanım dar Buluşmaya güç yetmiyor Sınam artık bana gurbet Hiç çekilmez oldu bu dert Alışmaya güç yetmiyor An be an büyüyor hasret Sınam artık bana gurbet Çekilmez oldu bu dert Alışmaya güç yetmiyor Can kuşumdan çıkmıyor ses Çünkü harap olmuş kafes Ömür dediğin bir nefes Kavuşmaya Güç yetmiyor, ömür dediğin bir nefes kavuşmaya güç yetmiyor. Ömür dediğin bir nefes kavuşmaya güç yetmiyor. Ruhumu sardıkça evcille. Vakit geçti zamanında buluşmaya güç yetmiyor Vakit geçti zamanında buluşmaya güç yetmiyor Vakit geçti zamanında buluşmaya güç yetmiyor bir nefes kavuşmaya güç yetmiyor. Ömür dediğin bir nefes kavuşmaya.